Evet arkadaşlar 30 Ocak Çarşamba 2019 formülüne hoş geldiniz. Yine burada 3 tane maç seçtik. Toplam 18 kupon oynuyoruz arkadaşlar. 2 tane maç ekliyoruz. E, yorum yazan arkadaşlar var. Şimdi biz size burada 3 maçı %100 veriyoruz. Çünkü 3 maçın bütün ihtimalleri burada oynanıyor arkadaşlar. Siz takip ettiğiniz maçlardan e, takımlardan 2 tane bu 18 kupona 2 tane maç ekleyeceksiniz. Bütün kuponlar arkadaşlar formülü anlatacağım ben size zaten bunun aynısını oynayacaksınız iki tane maç ekleyeceksiniz buradaki amacımız en az aldığımız parayı verdiğimiz parayı almak ve üstüne para kazanmak burada yaklaşık 10 ganyan zaten cebinizde 8-10 ganyan ekleyeceğiniz maçların dayanına göre alacağınız para fazlalaşır düşük ganyan bile yazsanız arkadaşlar vereceğiniz para 54 lira alacağınız para en az 90 lira olmaktadır 80-90 lira yani zarar etmezsiniz bu formülü aynen uygulayın e, bu maçlara aynen yazın arkadaşlar birebir 18 kupona peşine de iki tane maç ekleyin bakın üstüne basa basa söylüyorum iki tane daha maç ekleyeceksiniz toplam 5 maç yazmış olacaksınız 5 maçta 3 maç cebinizde 2 maçın gelmesini bekleyeceksiniz zaten takip ettiğiniz maçları yazdığınızda 2 maç alırsınız şimdi e, formülümüze geçelim. Burada görüyorsunuz 487, 469, 474 var. Şunu soranlar da var. Bunun ispatı var mı? Evet arkadaşlar. Çektikçe bu videoları ben size ispat ediyorum. Bakın hemen gösteriyorum şimdi. Bu 28 Ocak pazartesi 2019'da yaptığım videonun, çektiğim videonun tuttuğunu gösteriyor. Beni takip edenler göreceklerdir. 3 maçı vermiştim. 9. kuponda bakın sağ altta. 9. kuponda yuvarlak işini aldım. Tutmuş. Yani 3 maçın 3'ü de garanti. Bakın 5 maçın 5'i garanti değil. 3 maçın 3'ü garanti. Siz 2 maç ekleyeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi spot'ını burada yaptım size. Bunu aynen oynayanlar, peşin maç ekleyenler ekledikleri 2 maç tuttuysa paraları aldılar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın 30 Ocak Çarşamba. 487 102 ve 400, ee, 474 487, 469, 474 487 102 3 ihtimal 462 102 3 ihtimal en üste bakın 474 600 zaten başka ihtimal yok. Şimdi bakın oranlara bakın arkadaşlar 487'ye 240 272 40. Oranları böyle yakın olan maçları kombinasyon yapıyoruz. Ee, ve cebinizdeki para kanyan artsın diye Garantili Ganyan toplam artsın diye. Şimdi bakın 487'ye 102 dedik ya. Hemen altında birinci satırda 487 1 1 1 yan yana yazıyoruz. 487 0, 0, 0. altta birinci satır devamında 487 2 2 2. Bu ilk 9 kuponumuz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı birinci kupon ikinci kupon diye yazıyor gördüğünüz gibi. 2. satıra geçiyoruz. Yukarıya bakın. 469 yine 102 3 Üç ihtimalin üçünde girdik. Burada 102 469 yan yana bakın yazıyoruz. 102 devamında yine 102. 2. İkinci satır devamında altta yine 1-0-2 469 102. 474'e geldik. 3. satır üst tarafa bakın. Komple alt. alt, ve üst dedik. Burada altı kullanıyoruz. Komple alt dedik. Bakın 474 alt diye yazdık. Üçüncü satır devamında yine komple alt diye yazdık. Şimdi bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz arkadaşlar. Maçlar yine aynı. 487, 469, 474. Birinci ve ikinci satır biraz önce yaptığımızın aynısı. Bakın 487, 1, 1, 1, 487, 0, 0, 0. Hemen üstte yan yana yazdık. Altta birinci satır devamında 487, 2, 2, 2. İkinci satır 469 1.02 Devamında bir daha 1.02 Oynuyoruz aynen. Altta ikinci satır Devamında yine 1.02 469'u gördünüz arkadaşlar. Şimdi üçüncü satıra geçiyoruz. 474'e. Burada gördüğünüz gibi Üst bu sefer. Biz önce alt vermiştik. Şimdi burada 474 Üçüncü satır ve üçüncü satır devamında 474'e komple üst dedik. Şimdi arkadaşlar bunun Aynısını oynayın. 18 kupona yazın. iki tane maç ekleyin. Ganyan'ı düşük olsa bile verdiniz parayı fazlasını alırsınız arkadaşlar. Amaç sürekli kazanıp az kazanmak. Sürekli kaybedip bir kere kazanmak bu zarardır arkadaşlar. Zarar ediyorsunuzdur. Abone olmayı unutmayın. Ee, bir formülümüz daha var arkadaşlar. Şimdi e, o formüle geçerim. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 Tabii ligler lige değişiyor bu ama arkadaşlar e, genelde %10, %10, %15 civarında yani 1 ya da 2 gelme şansı %80 civarlarında üst gelme şansı da öyle arkadaşlar. Yani şimdi siz alt yazdığınızda adam gol atmasın diye dırım dırım dırımlarsınız ama üst yazdığınızda rahat edersiniz. Şimdi bakın yukarıda gördüğünüz bir kere bu tür maçları seçtik arkadaşlar. Ondan sonra şimdi 120, e, 6 bir alt satıra indiğimizde 120-1-2.